Dedi, başlıyor dolar 18,58 euro 18,16 bin 12,74 borsa 3.568 ve Bitcoin 19.222 günü düşüşle kapattılar Giresun tek golle geçen Beşiktaş galibiyet hasetine son verdi Avrupa maçında kırmızı kargören Trabzonsporlu Meksiko Gomez soyum odasında ağladı Orhan Gencebay'ın eşi Filtre'nin dozunu kaçırdı Arda Turan'ın hali görenleri şaşırttı Canlı eşek arasını yiyen Çinliğe'nin yorum yağdı değerli izleyenler. Alkollü şahıs kavgayı ayırmaya çalışan polisin kolunu ısırdı. O taştan doğal gaz iddialarına cevap geldiği depoların dolu kuranı %100'e ulaşmıştır dedi. Ayrı yaşadığı eşine bıçak darbesiyle yaralayan zanlı bir cahillik ettim dedi. Ankaragücü konuk oldu İstanbulspor uzatmada geçti değerli izleyenler ve bu haberimizle gün özetinin sona geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.